Merhaba dostlarım ben Serdar ve Bioshock Infinite'e baştan hoş geldiniz hiç uzatmadan e, öykümüze maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğim. Çevrede bir şeyleri var mı unutmayabileceğimiz? Sanırım her şey unutmadık. Hadi o zaman devam edelim. Kamsak geleceğimi biliyordu. Ona kim söyledi? Beni buraya gönderenler mi? Eğer öylerse onların nasıl haberi oldu? Ya neden gö- seni gönderenler sayesinde öğrenmişsen Seni gönderenler haber verdi daha önemli bir soru değil mi Bakır kurduğuydu Okey ee, Şunlara bir göz atalım Umarım ölmeyiz onlara göz atırken Peygamber şöyle diyor, ne diyor? Ha böyle bir gizem varmış Çözülemeyen bir olay, fenomenler Kolombiya mucize ve korkuları alışılmadık hallerde Okey O ney? Görünen ve gözden kaybolan bu hayret edici şeyler ne? Kolombiya'nın en harika zekasını varsayamıyor ne? Evet. Te e tercümeler biraz. <gülüyor> ilginç olabilir. Ben. E Okey. E daha çok şey istiyorsunuz afaklarım. Daha az kesin. Sizi hiç şüphelendirmedim değil mi? Okey. iyi. Ee, daha az kesim istiyorsunuz. Yani genel olarak daha yalın sade bir deneyim istiyorsunuz. Ben de çok okuyayım bu duruma. O yüzden böyle devam edeceğiz. Dışarıda bir ışıklar, bir şeyler, bir şeyler falan gördüm. O yüzden bir dikkatim dağıldı. Hocam dalabilir değil. Ha, vigor. Geliştirebileceğim bir şey var mı? Çok param var şu an. Oo, oo çok fazla şey istiyorlar lan. Devil's Kiss yardımı alabilirim ama ha. Daha büyük etki alanı ve hasar için küçük kümeler ekler. Alacağım ya ee, bütün vigor vigorlarımızı şey yapmaya çalışacağız ama aslında ilk önce silahlarımı gitsek neyse tamam al satın al yay şey verecek mi vermedi şimdi ben ne yapacaktım ha ee, evet burada oynanışta zor, orta zorluk seviyesi aslında kolaymış o yüzden oyun bana kolay geliyormuş biraz zor değil 1999 modu Orta zor, 99. Ha evet, 99 modu. Evet, şu an 4 tane seviye olması lazım yani. Tamam, ben zor alacağım. Çok da fark etmez. Gerçekten de zorsa sıkıntı değil zaten, her şey okey. Evet evet, değişiklikleri kaydet. Zorluğu indirmemiz gerek yok. Şimdi... Ben bunu böyle yaptım, buradan mana var. Tamam, bunlar böyle kalsın abi. Ben şuraya bir göz atayım. İlginç birileri var mı diye. Uuu şurada. Hmm. Okey şöyle yapacağım. Selam. Aa hemen yok ettiler lan. Wow. Bu kadar çabuk yok edeceklerini düşünmemiştim. Ben gidip şu sodaları bir içeyim. Hıh <gülüyor> hıh mis gibi soda. Mide problemleri olanlara iyi gelir. Veya mana problemleri olanlara. Hocam selam. Ben kendimi diğer tarafa çekersem bu herifler diğer Başka bir şey var mı? Yok. Harika. Gizli gizli abi. Gizli gizli. Oğlum gizli gizli geçiyorum lan gerçekten. Çok ilginç. Buna, ben hiç buraya gelmemiştim. Okey sen nereye gidiyorsun? Sen o tarafa gidiyorsun. Hmm. Çok keyifliymiş lan bu. Bir sdoğan ediyor Hocam buraya gelmiyorsunuz değil mi? Yok herkez geri gidiyor. Aa! Çok ilginç. Hocam. Hayır hayır hayır böyle bir şey yok. Ey! görmediniz ama aşırım kazanıyorum böylece. Nasıl beğendiniz mi evcil hayvanlarını? Şirin kuşçuklar hepsi. Sen ölmedin daha. Wow Lan değiştirme ha yok burada şey Yey Hepsini al abi hepsini al. Oh iyi öldürdük ha. Bugün de katliam yaptık iyiyiz. Yani Booker sen de bir borcunu ödeyeceksin diye... Bütün bir milleti katlediyorsun be abi ha. Yani şu noktaya gelene kadar bir orduyu falan indirdin ya. Hafif böyle bir dönüp şey yapmayalım mı? Bir moral check yapmayalım mı? Şöyle bir ahlaki olarak bir sorgulayalım sorgulamayalım mı kendimizi? Abi neredeyiz ya? Ne yapıyoruz? Neden böyle yapıyoruz ya? Bu insanlar neden ölüyor abi? Bu insanlar ölüyor çünkü sen çok mu içtin? Çok mu bahis oynadın? Borcun mu var abi? Bu insanlar senin borcun yüzünden mi ölüyor? <gülüyor> Tarihte çok daha azını yapan evil figürler var yani. Kafamıza öyle kazınmış evil figürler var bir sürü. Neyse. Buralarda bir şey vardır illa ki yani Ne var burada? Para mara var dedi. Bilet ofisi abi. Para vardır burada. Biletleri satıyorsunuz. Çürük muz mu? Yeme abi ama. Çok iyi olmayacağını, iyi gelmeyeceğini düşünüyorum. Manam var. Sağlığım da var. Sadece para lazım. Ne bu? Para çanta. Göremiyorum ki para çantasını. Bir yerde saklanmış. Okey. Biraz paramız oldu. Şimdi. Tuz kaynağı bulursam, iyi tuz kaynağı bulursam eee arkaya gidip o makinaları şey yapacağım bir. Pose edeceğim, geçireceğim çünkü bana para verecekler. Sağlık değil abi. o tabanca iyiymiş ha. He. Dur ha. E. Bunun kontrolüne alışmak zor olacak. Peki bunu alabiliyor muyum? Bunu alabiliyor muyum? Masa arandı da. Taban çok Bak çok bariz bir şekilde buradaki tabancayı görebiliyorum. Ama yine de benden saklayabiliyorlar. Oo, burada bir şey olur gibi düşünmüşler ama yokmuş. Abi hiçbir şeyim yok ya. Sola dolu. Neyse ama ana hani gidelim ya. Buradan girdiğim zaman geri gidebiliyorum umarım. Aa burada da varmış bunlar. İyi e, iyi. Çok iyi. Sen elma veriyorsun. Bu küçük lootlara ee, kusura bakmayın afapları bir şey yapıyor ama. Ha gümüş ya harika. Şimdi. Burada bir tane daha sola vardı değil mi? Evet vardı. Acaba ne kadar mana verir ha? Burada bir tane daha şey yok bakayım. Buralarda neler vardı senden ne vardı? Yok sen sağlık veriyorsun. Tamam neyse çok şey değil. Yapalım abi şunu yapalım bakalım baştan bir deneyelim. 82 dolarım var değil mi? 7 dolar geldi sadece. Abi bu çok şeymiş ama ya. Yani %25 bana yani buraları böyle yapmak makineleri possess demek çok da mantıklı değilmiş yani Yüzde %25 bana için 19 ölüyorum Manamın yarısını harcadım. Ama position'ı geliştirebiliriz belki bilmiyorum. Neyse, şimdi bunu kullandım. Peki şey mi merak ettim? Bunu şey yaparsam ne kadar gelecek? Mesela şu an ne kadarım var? 89. Evet yanlış şey yaptım. <gülüyor> Onu yapmak istemiyordum. Ee, ama olaylar öyle gelişti. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Daha sonra öderiniriz. Eğer farklı ee, vendorlardan ne kadar alacağımızı falan plan. From ne? The tower protects the lamp from false shepherd. Orasını göreceğiz. False Shepherd'i çok küçümsüyorsunuz Ben çok False bir Shepherd. Aha, evet. Okey, o zaman <gülüyor> <gülüyor> o zaman ne yapıyoruz? Ha yok, geri dönmemiz gerekiyor. Kilerden de bakabiliriz. Sağ tarafta da vardı. Dağları bil değil, hah, vigor makinesi. Sen yok, sen aynısın. Okey, bütün makineler aynısını yapıyor. 89'du. 3 üç geldi. Orada üçten daha fazla gümüş sikke olduğuna emindim. Orada üçten daha fazla gümüş sikke olduğuna emindim. Gözlerim bu kadar kötü olamaz. Neyse. Ee, peygamber anıtı adasının emri ne? Ne? Anıt adası peygamberin emriyle ne? Dur. Dur dur dur dur. Anıt adasına giden gondollar. Peygamber'in emriyle kapatılmıştır. Bu daha iyi bir oldu bence. Hocam selam. <gülüyor> <Ke> <gülüyor> Beyefendi belirtmek isterim ki muazzam bir sakalınız, muazzam bir buyurgunuz var, Üniformanız da harika. Böyle devam. Böyle dem. Siz sizden, sizden harika bir insansın. Harika bir otomotsun, otomatsın. Sağlığım var. Çantaya araç çantada hiçbir şey yok. Burada bir şey var mı? Aha, mana. Ha, kahve değiştim. içtim. Oke, okay, çok fazla e, mana vermiyormuş kahveler falan filan. Ee çok da şey değil. İçeride son bir şey yok Baktım Okey, bir e, takıntılar var tabi o böyle konularda. Yüzebilecekler. <gülüyor> Oğlum harika bu ya. Durabiliyor muyuz abi? <gülüyor> şey. Okey. Buna... Niyetim kesinlikle yıkım değil. Sadece kutuyu bana versiniz yolma devam edeceğim. Gerçekten niyetim kesinlikle yıkım değil. Hey, hemen ee, bir kalkan infüzyonu daha alıyoruz. Yani infüzyonu. Okay. Sağlık ve bana. Burada başka bir şey yok sanırım. Yazan devam edebiliriz. Hoho. <gülüyor> -ho -ho -ho -ho -ho. Hocam selam. Hocam selam. Bana saldıracak mısınız siz acaba? Selam. Öyle duracak mısın abi? İyi bari. Ha ben de yanıyorum lan. Eee okey böylece şunu dadelimiş olduk. Şunu da alayım ben bu arada. Burada bir şey var başka? Oh yes. Bu ne? 40 hocam buradan post apokaliptik bir senaryo çıkarsa daha sonrasında çok mutlu olurum onu da belirteyim ee, burada başka bir şey var mı? Yok. Okey ben şunu değiştireceğim. Bu arada hatırlarsanız şöyle bir gear almıştık. Nerede bu? Yok bu değil. Ee, ölümcül hamle mi? Yanan meşale. Ee, 170 hedef tutuşur. Bu mehli saldırılarda oluyor. Mehli saldırılar o kadar yapmam gerek yok. Onun bunu alırım. Bana daha fazla para gelir. Ee, şeker patlaması sadece bu var. Ee, ölümcül hamlede. Aa ölümcül hamle. Yakın dövüş menzili. Ya, Okey. Bu daha iyi. Hain ne abi? Ele geçirmiş bir düşmanı öldürmek patlamalarını yol açar. Aa, evet bu çok iyi. Kaçarken hareket hızı artar. Kınama ve sözden dönmeleri etkiler. Handiven intikam. Okey bunu şey yapacağız. Tamam böyle kalsın. Okey şu anki donanmamız iyi. Şu an iyiyiz. İyiyiz. İyiyiz olan çok iyiyiz. Bu kafamıza göre değiştirebiliyoruz. Yine manamız full. Silahlarımız iyi. İyiyiz silahımı değiştirmek isteyebilirim tabii ki. Tabancayı her ne kadar seversem de. Ben geldiğim yerden gitmiyorum. Hayır yok orayı izliyorum. <gülüyor> Hocam selam. Hayır. Bu kadar da kör olmazsınız ama ya. Hey hey hey hey hey neredesiniz? Ah ah ah, okay, düşeceğimi sandım. Hayır. Çok kötüsünüz oğlum. There's another skyline above. Somehow get some elevation, I could probably reach it. Okay, manam falan dolu. Hepsini kancalarla hallettik ya, böyle olmaz yani, ama oluyor. Şimdi. Buraya açabiliyor muyuz? Gelde bir şeyler oluyor yok? Ne? Quality Hand Soap. Okay. Yukarı. Ha evet. Buraya gidebiliyorum abi. Ne Napıyon Booker. Hey! Hey! Gerçekten cimriyim bu oyunda. Gerçekten cimriyim. Mermi harca harcamamam gerek bir yerde harcamayacağım. Hohohoho. Okey. Oho. Bu ne bu? Yeni botlar çabuk dolum. Yeniden doğduğunda tam sağlık kazan. Yeniden doğmamayı planlıyorum. Ölmemeyi planlıyorum. Ee, diğeri ne Ne giyiyorum şu an? Hain. Oğlum bu çok iyi lan. Tamam sadece kıyafetle al o gerek yok. O evet. İşte birlikte durmadığınız zaman böyle oluyor yavrun tekip gelip sizi Kancasıyla dövüyor Hiçbir kurşun harcamadan Yok abi yok, yok, yok, yok Ters Ters ters ters <Gülüyor> Yaklaşıyoruz Yaklaşıyoruz iyice yaklaşıyoruz Anıt adasına iyice yaklaşıyoruz Of be şu güzelliğe bak Madem mı ya Bana ediyorlar ama <gülüyor> Hocam iyi misiniz? Kimi ateş ediyorsunuz? Belki Adana'da akrabalarının falan vardır Bakın arkadaşlar dua ederek ateş ediyorlar Kutsal mermi bunlar Kutsal ateş Neyse burada bir şey yok Hocam size kolay gelsin işiniz zor gibi ben sizi bölmeyeyim ben içeri giriyorum Sizinle daha sonra şey yaparız Selam Peygamberimiz Father Comstock head of the roof that monument island Siz atış yapmıyorsunuz. Siz de siz birazcık daha akıllı gibisiniz. Size de kolay gelsin. Soul. So, so. Wounded the pinkertons gamble And now, to repay a debt, you've come for my land. But not all debts can be repaid, Booker. You don't know me, pal. Prophecy is my business, Mr. DeWitt. As blood is yours. Do you know why these men will die for them? Because I've seen their future in, their glory, in the glory. And hence they are What brought you to Columbia, Booker? Booker? Bring us the girl and wipe away the debt? This will end in blood, quit. Then again. And, uh, it always does know you, doesn't it? It always ends in blood, <sighs> You've come to lead my lamb astray, but thy crook is bent and thy path is twisted. twisted. Go back to the Sodom from which you came! Okay. Okay. Orada Feder Comstock, Webkema biraz fazla yaklaşmış, Facecam'e biraz fazla yaklaşmış, o konuda bir iki şey yapabilir bence. bu Top Access to skyline. cool. Onun dışında Ena yeni ismi geçti. Yeri mi gidelim. Holy shit. Okay. Evet. Okay Tamam. Beş dakika beş dakika beş dakika lütfen lütfen lütfen. İçeride insanlarınız var mı acaba? Var. Cool. Got bunu süreceğiz. Nice. Etrafta var mı loot? Şöyle çabucak bir bakıyorum artık. Şuradan böyle, burası şimdi açılırsa aşağıya düşsek falan. It's okay. I'm not hurt you. Kolay gelsin sana. Baya bir mum yakmışım. Bunları, buraya <gülüyor> bağışladığınız paraları alıyorum. Kusura bakmazsanız. Çok teşekkürler. Tamam sen orada dua et ben de burada dua edeceğim. Oo <gülüyor> onu yere bıraksan diyecektim de kötü bir fikir olduğunu anladım. Okay! Parayı almamıza kızdı bence. Bence parayı almamıza kızdı. <gülüyor> Geriye gidip gitsek bir yere gidemiyoruz. Okey. Woohoo! Güzeldi. Hocam ne güzel zeplindi be! Harcadınız ama ya! Off! Ah, manzara! Üf, o gidiyor aşağıya! Ah. Keşke diğer taraf atlasaydım da o zevkini görseydik Okey Manyak komple manyak bu şehir komple manyak İnsanlar komple manyak abi Başka bir şekilde tanımlayamazsınız yani Sağlığım şu an iyi durumda. Her ne kadar olmaması gerekiyorsa da. Ne bu? Bu bizim abi. Burada bir şey var mı? Yok. Monument peygamberin emriyle kapatılmıştır. Az önceki, geçenki tercüme de böyle olmalıydı. O biraz kafa karıştırıcı bir tercümeydi. Şimdi, Vigualer'dan geliştirebileceğimiz yok. Aha, hala, az. Okey, ben burada yine bunu yapacağım. Çok vermeyecek ama, evet, tuz bulabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden. Ne kadar alacağız? Şimdi, 198. Hadi bakalım. O 12 aldık bu sefer. Ha, şanslıyız. Hadi bakayım. Bayağı şanslıyız. 210 220. Aa 12 veriyor artık. A Aa. Hım. Gidişatla doğru orana mı veriyor yani? Ne kadar ilerlerizlik hikayede bize o kadar para mı verecek artık bunları şey yaptığımızda? İlginç. Gir bakalım Monument adasına. Nimion. Dürüst olcam burada bayağı creepy bir ortam burası da. Yani şu buzutlar, sis, heykel bize tepeden bakıyor. Ağaçlar, gölgeler. Bir de zincirlemişler iyice. Ah. Çok güzel bir ortam var. Ölüm tehlikesi veya ciddi sakatlık. Hadi sakatlanalım. <Gülüyor> peygamberin tohumu tahta oturacak ve insanların dağlarını alelere boğacak. Evet. Peygamberin tohumuyla tanışmak üzereyiz. abi ha sağlık veriyor okay. <gülüyor> ki hey. I guess even in a restricted area these crackers need someone to clean the floors politicians and scientists don't bother about what they say around me because I'm some half-leaded colored boy but I can tell they scared out of their wits by the thing they got locked upstairs, yes sir they got to talk about the tale and they don't know whether to hang on or run wow okay Malmunt Adası Kolombiya'nın Kolombiya'daki en iyi manzara Yani burası daha önce böyle biraz turistik bir yermiş ee, Oooo mana alırım ee, Bu noktadan sonra 12 saat karant Karantina ee, Kolombiya Bilim topluluğu Bilim kurulu arkadaşlar <gülüyor> 12 saatte bir şey değil mi hocam Çok bir şey gibi gelmiyor artık bize Numune tehlikeli. Lütfen karantina prosedürünü iz izleyin. K. Okay. Hadi bakalım. Numuneye yaklaşmayın diyor. Uhu. Artık nasıl bilgisayarlar kullanıyorlarsa, cihazlar kullanıyorlarsa zararlı görmüş. What's this? Numune morfoloji. Bu şekilde gelişiyor. Okay. Dang. Hayır bunu istiyorum, teşekkürler. Nasıl ya? şey almadım ben? 5 dakika wait, but. Okay, burada burda değildi o zaman. Tamam. Bazen spesifik şeyleri arayabilirim, don't mind that. Transpose bunlara bir yoldaş da aç oyuncağı. Okey. <gülüyor> renk değiştiriyor. Okey. Bu sürekli renk değiştirecek. Okey bu ne? Transpuzz numara iki. Şiir kitabı. Şiir kitabı da, şiir kitabı mı renk değiştiriyor? Okey. Daaam. Okey. Aa, baya ağır Tesla stuff yani. Ah, ah, key. Okay. Ne yapıyorlar? Hakikaten ne yapıyorlarmış yani? Ee, bulaşma riskini Bu riskin önüne geçmek için Soporifin ne olur bilmiyorum Bir e, operasyon gibi bir şey yer aldı üzerinde yapılacak Sadece bu operasyondan sonra şey yapın diyor Gelin burada işlerinizi yapın diyor Gelin burada işlerinizi yapın diyor Bakalım bakalım ne oluyor Az önce dinlediğimiz abimiz bu uh, Mr. Thompson, sir, I, I And tehlikeli yerlerdeyiz yani kısacası. Manayı alırım. Gümüş ya böyle. Okay, güzel. Gümüşleri toplayalım gördüğümüz yerde cana gerek yok burası ne ne var burada wow ok ee, burası baya e, dişçi koltuğu gibi bir yer yani veya işkence mi ediyorlarmış artık ne yapıyorlarmış birisindelerini... ay onu gözlemlemek ne? sürekli resimlerini çekiyorlar Alay aldık, güzel, cool. Gizem yavaş yavaş çözülüyor. Bu ne? Kullan abi. Kilit açma denemesi. Kilit açmaya çalışıyor yani kızımız, okey. Kodları inceliyor, tamam. Ve kod kullanmayı da biliyor. Şifreleri, kodları inceliyor. Resim yapıyor. Okay. Eyfel Kulesi'nin resmini yapıyor. Tamam, farklı farklı şeyler yapıyor. De şarkı söylüyor. Tamam. Paris'teki bir konser. Falan. Okey. Genel olarak bir Fransız şeyi var yani. Zerim orada sadece şarkı söylemeye devam edecek. Var mı başka bir şey? Cool. Manamız yine yenilendi gibi alçık. Evet şey yaptı. Tamam. Ne abi. Hah. sandal yüzünden gidemedim. Peki, gidelim bakalım. Wow wow wow wow. <gülüyor> burası iyi değil diyor. Yani şu noktadan sonra burası güvenli değil. Burada bulunulmaması lazım. Bu ne? Akşarkı sögesi. Ne bu? It is one thing to imagine one's future, and another to see it. I have seen the seeds of fire that will prepare the sodom below for the coming of the Lord. But Elizabeth shall sow those seeds not I I will fall before the job is done but she shall take up my mantle the Lord is calling me home I feel his love in every tumor because they are the train which takes me to his station Güzel sözler abi, çok havalı sözler. Şimdi 5 dakika neredesin sen? Ee, dünyayı yok edecek olan Elizabeth olacak o zaman. Sen de olmayacaksın. Öyle yapmasak dünya yok olmasa olmaz mı? Ha. he Hehe bir kalkan infizyonda. Güzel. Kalkanımız gittikçe güçleniyor. Şimdi bir noktada hiçbir şey hissetmeyeceğiz. Biz sadece kurşun sıkacaklar ve... Biz sıkmayacaklar yani o kurşunları aslında. Bak okay, kızın şarkı söylemesine enerji mi alıyorlar ne yapıyorlar? İşte buna ses sistemi derim ben. Neredeyim Okey kayboldum 5 dakika kaybol Ner Nereden geldim ben? Tam buradan geldim devam. Ara sıra böyle anlar yaşayacağız tamamen kaybolacağım anlar yaşayacağız. Gözlem numunesi. Oo, haydi bakalım. Okey, burada bir şey yok. Burada şarkı söylüyordu. Az önce şarkı söylüyordu aslında ama demek ki artık şarkı söylemiyor. Okey, burası şarkı söylediği oda. Demek ki kamera, aynen kameraları buraya koyup izliyorlarmış. Burası da e, şifreleri çözdüğü oda. Wow, yani tahta. Okey. Yorumu size bırakırım haftada şu karbaşık kocaman tabloya bakın ve şifrelerin kapsamını artık siz karar verin. Wow. Dressing room. Dressing room. That's where we need to go. Tamam. Oraya gidiyoruz. Giyindiği odaya gittik. Evet, çok neyse pek radet etmedim giyindiği odayı izlemeye giderken. İşin burası giyim odası ha buraya da, da kamera koymazsınız yani ne bileyim ya hani biraz creepy değil mi? Fransız etkisi var içten. Ya banyoya da gitmeyelim ya. Ha yok yemek odasına gideceğiz tamam. Ha, gittikçe ne kadar creepy oluyoruz acaba diye düşünmüştüm ama sıkıntı değil. Bilmiyorum belki birisinin yemek yemesine böyle şeyler varsınızdır emin değilim I don't know. Bak. Whatever <gülüyor> <gülüyor> oh <my. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani bu kadar orduları öldürdün abi. Bende çıktı şey yapma ya. Evet, okey. İlginç, çok ilginç bir olay. Az önce bir şey yaptı ve ortaya çıkan yeni artık Ortam diyeyim, ortamda şey yazıyordu. Fransızca olarak, Ceda'yın intikamı yazıyordu. İlginç. Bu oyunun atmosferine bayılıyorum, bayılıyorum. Çok iyi kurmuşlar bütün atmosferi. Bu Ya, <gülüyor> itiraz etmeyeceğim. İmrullanıyordum ben biraz daha devam edebilirdik yani. O Lutes ablamız ne diyecek? Gücünün kaynağı. What makes the girl different? I suspect it has less to do with what she is and rather more with what she is not. A small part of her remains from where she came. It would seem the universe does not like its peas mixed with its porridge. ol derece ilginç yorumlar. Genel olarak bu bu yorumu yapacağım ben. İlginç sözünü çok diyecektim. Aa burayı açamıyor muyum? Ya açtım. Okay. Okay. Ben de evime böyle bir kitaplık istiyorum. Ben de evime böyle bir kütüphane istiyorum. Benim de böyle bir kütüphanem olsun. Şöyle bir heykelim de olsun ama yani altından bir heykel de istiyorum kendime. Tehlikeli, gittikçe tehlikeli birine yaklaştığımızı, e, tehlikeli birine gittikçe yaklaştığımızı belirtmek isterim burada sadece. Buraya şey yapabiliyor muyuz? Libari. Kütüphane, okay. Okay. Holy shit. Alright, well, I can do this. Atlıyım mı bu kıra? Aşağı atlayayım mı seni? At atlamama izin vermiyorlar, okay. Wow. Merhaba güzelim. Abi kapat, esiyor kapat. Birazcık esiyor ha. You've gotta go. Why? You don't want to be here when he gets here. Just a minute, I'm getting dressed. Get you out of here. There's no way out. Trust me, I've looked. Stop it, you're you're too impatient. That's enough. What about this? What about it? This is the way out, isn't it? What are you? Give it to me. güzel manzaralar Come this Okay, okay koşuyoruz, koşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> all this time why why did they put me in here what am i what am i you're the girl who's getting out of this tower ah! Ah! Ah! Ah! We have to keep moving. He's tearing the building apart. Be careful, Elizabeth. How do you know my name? Not now. door here. Out of the way, let me try. <laughs> <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Keyif aldıysanız beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha fazlası için kanala abone olabilir. Ee, destek vermek için aşağıdaki katıl butonundan üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.